bu stentin belirli bir ömrü var mıdır? Riskleri var mıdır? Her yaş grubuna uygun mudur? Bunu nasıl evet. değerlendireceksiniz? Evet. Stentler bizim ilk meslek tabi yani çıplak metal stentler mevcuttu. Bunların restenoz dediğimiz daralma oranı çok çok yüksekti. Yani %25-30'lara varan oranlarda daralma oluyordu. Ve Biraz daha yani son teknolojilere göre biraz daha sert katı stentlerde ama son geliştirilen stentlerle birlikte artık ilaç kaplı stentler tamamen yapıyoruz neredeyse hatta eskiden çapı büyük damarlara kullanmıyorduk ama şimdi artık onlara da ilaç kaplı stentler yapıyoruz ve yeni nesil ilaç kaplı stentler çok çok başarılı restenoz oranı %130'lardan %5'lere kadar düşmüş görünümde ve stentleme sonrası yine hastalık kaybolmuyor. Evet. Ve Stentleme sonrası mesela? daha da dikkat edilmeli. Çünkü stent yapıldığı zaman iki tane kan sulandırıcı birden veriyoruz. Hastalarımız bazen tolere edemiyor. İşte yan etki yan etkilerinden olabilir, belki ufak kanamaları oluyordur, tolere edemiyor, kesmek istiyorlar ama çok önemli. Özellikle stentlemeden sonraki bir sene hastaların ilaçlarını kullanması, özellikle kansurlandırıcı ilaçlarını kullanması için çok önemli bir dönem. Eğer bu ilaçlar kesilir ise stentin ani pıhtı ile tıkanma durumu olabiliyor veya restinoz riskini, bu daralma riskini arttırıyor. İlaçlarını kesinlikle kullanmalı. Ee, ama stentleme olmuş birisinin de ömür boyu kullanması gereken yine bazı ilaçlar var. Ee, bunlar en önemlisi e, kan sulandırıcılardan iki kan sulandırıcı verilmesi gerekir. E, sonra birine bir sene sonra kesiyoruz. E, biriyle ömür boyu devam ediyor. Genelde o aspirin oluyor. Eğer aspirini tolere edebildiği sürece aspirin veriyoruz. Tolere edemezse de diğer ajanlar veriyoruz. Ama onun dışında yine kalp hızı yükselsin istemiyoruz. Onun için tedavilerimiz var. Kolesterolü düşük olsun istiyoruz. Tansiyonu yükselmesin istiyoruz. Yine kalp koruyucu başka ajanlar var. Kalpte sıvı ve tuz tutulumunu, vücutta sıvı ve tuz tutulumunu, Azaltan ajanlarımız var. Yine iyi bir şeker takibi, iyi bir kolesterol takibi. Ya hocam şöyle mi demeliyiz? Kalp rahatsızlığı olan, <gülüyor> çok özür dilerim. <gülüyor> birden çok ilaç veriyorsunuz. Ama bu da yani etkisi oluşturmuyor mu ya da kalbi yormuyor mu? Mesela bir hasta sadece kalp hastası da ilfakta bir hastalığı var, onunla alakalı da ilaç kullanıyor. E, kalbini iyiletmek evet. için de e, gerekli işlemlerden sonra ilaç öneriyorsunuz. Yani ne? bir hastaya baktığınızda e, en kötü 5 tane ilaç almış yani oluyor. Ne yazık ki bu hastalarımızın sadece bir kalp damar hastalığı da olmuyor beraberinde başka hastalıklar da oluyor. Yani e, bu hastalarımız ben 20 ilaç kullananı bile gördüm. E, ama e, bir şekilde alışıyorlar ve e, kullanmazlar, biliyor. kullanmazlar ise olayların daha kötü seyredeceğini. Stent olmuş bir hasta ortalama 4-5 ilaç kullanıyordur ve e, ömür boyu da kullanması gerekecektir muhtemelen. Psikolojik Sadece, olarak da iyi bir şey değil. Sürekli ilaçlara bağlı yaşamak. Yani, yani elden e, bir öyle şey ama, gelmiyor, diğer, ama diğer taraftan de. da ciddi bir kalp krizi riski var. Ciddi bir... Yine, e, Beyin damar hastalığının ilerlemesi, inme riski var. Evet. Bunun sonucunda da istenmeyen olaylar riski veya komplikasyon riski çok ciddi yüksek. yani. Yani ister istemez yani. biz de hastalarımızı bu konuda ikna için bayağı uğraşıyoruz. Bu Genel olarak hastalarımız uyumlu davranıyor bu konuda. Yani her ne kadar yani istenmese de belki bizlere zor gelse de o hastalar bir şekilde alışıyor, kabulleniyor ve e, iyi tedavi olduğu sürece e, hastalarımızın e, hayatının gidişatı normal bir insana yaklaşıyor. Belki yani e, bu olayları yaşamamış bir insanla aynı sürelerde, aynı şartlarda veya hayat kalitesi aynı şekilde e, olabiliyor. E, onu da biz anlatıyoruz. Ama... İhmal, tedaviye, etmemeleri e, ihmal etmemeleri lazım. Hastalarımız e, sağ olsun bu konuda gayet bilinçliler.